tanıyorum, biliyorum işte burada hoş güzel sohbetler oluyor algılamalar yüksek tamam da sen aynı almışsın hayır sen tüm kriminal değilken neyi bilip senin buluşacakların aynı mı geçen sefer bıraktığım de değiller. her bir tanesi kimlerine haller yaşadı neler oldu hayatlarında, neler dönüştü. Öyleyse talebe göre akışta olun ve biz de bugün ilk defa birbirini çalışalım, ilk defa tanışalım ve bildiklerimizi kenara koyarak bugün yeni bir farkındalıkla yeni bir kabaç alın ...ve her şeyin hayat içerisinde mümkün olacağının farkı dolayı ...aklınıza gelen hani şu konu var, bu konu var, şöyle, şöyle, konular, sorunlar, sorular var... ...her bir tanesinin sadece an içerisinde, bir an içinde çözülüp iyileşeceğinin eminliğiyle buraya gelelim ve bunu... ...hani şöyle bir şey yok... Evet, bir sürü kamplar yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz. Bir sürü süreler, bir sürü şeyler yapıyoruz. Ama emin olalım, her bir tanesi sadece bir an için. Ve o an sadece bir adım uzaklıkta sana. O da şu anda. Biraz sonra oldu, başka bir olduk, başka bir gün olduk. Ama bu mesafeyi sen koyuyorsun şu anda. Öyleyse bu mesafeyi binmeyle bırakıyoruz. Bakalım İzmir'de nasıl, hangi güzelliklerde buluşacağız, Bilmeye başlıyoruz. Ve o şekilde deyince, İzmir tabi ki daha değişik geliyor. Çünkü bilmediğin bir İzmir'i daha değişik bir şekilde, çeşit için Bildiğini zannettiğim insanlara bilmediğin şekliyle baktığında, Onların bu sefer o yeniden bakmadan haliyle yargısızca bakıyorsun çünkü o ana kadar belki öğrendiğim bir sürü kavramlar vardı. Bu buna göre şöyle, şu şuna göre şöyle ve bu öğrendiklerini bakıyorsun ki aslında sırtına taşıdığı yüklenmiş Çünkü onlar düğün bilgisi. Düğün gömleğiyle bu güne doğmak yok arkadaşlar. Eğer düğün devam ettirmek istiyorsak, sürekli düğünde kalıyor kişi. Ya olur mu ülkede şöyle şöyle konular var, böyle böyle mevzular var. Bir sürü sorunlar, şunlar, bunlar var. sen devam etmemek istiyorsun demek. E var. Ya bak, bir sürü konuyla gelmiş. <gülüyor> Evde şunlar oldu. <gülüyor> Medeninde bunlar oldu. <gülüyor> Var yani, inkar medeni. Var. Onlar senin dününün bilgisi. Dünkü idrakinin getirdiğin notların bilgisi. İşte onları bırakamadığında, o halı bırakamadığında, Yeni geçemediğin için, şimdi yeni kapının içinde ne var görmüyorsun ve bilmiyorsun. Çünkü, inandığın sana verilebiliyor. İnandığın sunulabiliyor. Allah böyle bir mükemmel mekanizma yapmış ki, kim ne inanırsa onu seyrediliyor. Hangi film istiyorsun? Ben inandığım film istiyorum. Tabii, hemen diyor. Ve Felix Saras, senin inandığın film sahneliyor Ve o, inandığın filmi izliyorsun. Bugün, ayrıca bana bir sürpriz yapacak gelen bir akrabam var. Şimdi, ona sürpriz yaptı ama birazdan ben de ona bir sürpriz yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, bilmiyorum. Benim e, annemin dayısının oğlu 19 dokuz yaşındayken bize misafirliğe gelmiştik, İstanbul'da konuşmuştuk, ondan sonra başka bir yerde karşılaşmıştık. E, o günden sonra bir daha İstanbul'a bizim yanımızda gelmedi ama e, acaba neden gelmediğini hatırlıyor mu diye birazdan soracağım ama. Şimdi de ufak ufak hatırlamalar başlasın. Sınav yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ki, doğal olarak öğrenmek istiyoruz. Öğrenme çok güzel bir şey. Öğrenip bir şeyi bilmek istiyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Fakat bildiğimizi bırakmak istemiyoruz. İşte burada Disiplin zincir atıyor. Biriktirmek istiyor insan. Stoplamak istiyor. Hallerini, yaşadıklarını. Zannediyor ki Beni bunlar buraya getirdi. Değil. Hiçbiriniz, bildikleriniz, apoletleriniz ya da işte ki hani bankadaki hesaplarınızdan dolayı küçük ya da siz değilsiniz. Çünkü fizik bedeniniz hayatınız kesildiği anda hani biz ona önemiyoruz bu kadar. Orada böyle Ön öğrendiğimiz her şey bu bedenin içinde kalıyor. Olur mu o zaman onları götür, götürmeyecek miyiz? Dünya ile ilgili biriktirdiğimiz her şey o kefenin içinde kalıyor arkadaşlar. Peki öyleyse ne götürüyoruz biz? Biz, hani böyle e, estirahatlar vardır, e, özünün özü vardır, bir damlacık böyle hisler vardır. Haletlerdir işte onlar. Bedenin içerisine, fizik bedenin içerisine uygulama bilgilerinin özüne aktarabiliyorsun. Onlar senin haletlerin eskiler onun için hallesme diyorlar. Hallesme kelimesi kullanılıyor mu artık? Evet, Siz biliyorsunuz çok da. az. Yani eskiler ne kadar çok kullanılıyor? Çünkü hallesem diyor şimdi. Gerçekten. Ölümün mü? Ölümün mü? Evet, e, özellikle dik devrimleri yani böyle 70'li, 80'li yıllarda tüm şey yapılan çok büyük operasyonlar vardı. Şafkaların kaldırılmasından tutulmuş, çok kelimelerin kaldırılmasından olayı. HAL de bunlardan bir tanesiydi. Çünkü e, HAL diyemezsin, HAL dersin yani. Onu inceltirsin ama o, sana o enerji ancak öyle haklıdır. Şimdi hani HALA, HALA anlaşılmadığı için HAL de kadar anlaşılardır belki. İşte biz burada halimize aktardığımızı götürebiliyoruz. O senin uygulayabildiği bir bilgi. Mesela birçok kişi şöyle yapıyor. Bak diyor, korkma iyi bir şey değilmiş. Ben şimdi korkmayacağım, korkmayacağım, korkmayacağım diye kendine, işte böyle hani neuromist, işte e, dil öğrenme sistemlerimizi zihinlerine, sinirlerine, adapte ederek zannediyorlar ki, biz, çok iyi bir şekilde kendimize geliştirdik, bak korkusuz olduk. Sistem hiç öyle hani onları yemiyor. Senin imajinasyonların dahi o halde çalışıyor. Sen istediğin kadar hani ben şunu yapmayacağım dedi, bakıyorsun yine tak diye nasıl bir şeyi istedebiliyor, korkutabiliyor, yaptırtabiliyor sana onun için her birimiz, öğrendiğimiz değil hayatımıza aktarabildiklerimiz kadarız. Yani herhangi bir olay karşısındaki konuşun ne? Şimdi gördük ki, bu pandemi sürecinde birçoğunuz testten geçtiniz. Değil mi? Kapınızı bir çaldılar ya, ne kadar neden korkuyorsun, ne beklentin var, Müddet kaybetmek böyle bir emnişelendiriyor seni. İşte kimisi çocuğu için, kimisi yurt dışına çıkmak için, kimisi bilen neler yapmak için, kimisi kızdı, öfkelendi ya da beklentiler için bir sürü baskı ya da zorla bir sürü şeyler yapmak durumunda kaldığını söyledi. Ama her bir tanesinde Allah'ın sana emanet ettiği bedenle ilgili bir şekilde yapmamanın kararları var. Çünkü, nasıl ki bu seçimlerde bazı olaylar, durumlar olur. Değil mi? Her seçimde aslında biz testten geçiyoruz. Aynı zamanda her türlü hayatla ilgili seçimde de bir testten geçeceğiz. Ondan sonra soruyorlar, yani Allah'ın bir muhabbeti var mı? Allah bize nasıl muhabbet eder? Şimdi bilgimizle eder, olaylarla eder. Değil mi? Zaten her yerde işaretler var. Ama sen bu var mı? Yani bir gün başıma geldi. Çok hesapta istiyorum, bilmem ne yapıyorum ama bazı şeyleri böyle şey yapmak istiyorum. Ee, kıvırıp arkadan dolanmak istiyorum. İşime gelmediğini anlamak istemiyorum. Ee, böyle çok basit bir şekilde, böyle acayip bir şekilde ayağım burguna kırıldı kırılacakken, yani böyle çok iyi bir spor o anda şeyim değil. Yani kaslarım falan hesapta da şey değil. Yani dışerden gelen ses şu yani muhabbet etmek istiyorsun, hem de kaçıyorsun. İlla ayağını mı kıralım ben yani muhabbet için? Hangi dilden öğrenmek istiyorsun? Sevgilin diliyle mi konuşulsun? Yoksa dirençlerinden dolayı kaza diliyle mi konuşulsun? İnşallah seçerek... Her birbirimiz muhabbet olarak e, güzel dili istiyoruz. Güzel dille konuşmak istiyoruz. Kulağın kapanıyorsa ses volümü ona göre ne yapabiliyormuş? Demek ki artabiliyormuş. İşte öyleyse, bizler de an, an hayat içerisinde bazı sınavlardan geçiyoruz. Kimsidir bir sürü bahaneleri kolay. Tamam da ben şunu, şu olayı şundan dolayı yapıyorum, bundan dolayı öfkeleniyorum, bundan dolayı kızıyorum, şundan dolayı şikayet ediyorum, her bir sürü bahanesi olabilir. Ama sistem için olan nedir ona bakılıyor. Onayladığın neyse olan o. Senin onayladığın yani siparişi kainattan talep ettiğin senin kaderin Allah'ın izniyle oluyor. Aslında o da ölmüş olan. Burada biraz önce karışıyor zannediyorum. Yani nasıl oluyor da olmuş olan benim kaderim oluyor. Çünkü biz bir taraftan zihnimizin mekanik ve sıralı bir zaman anlayışıyla ile ilerliyoruz. Ve diyoruz, biz zaten her şey diner. Bak. Dün programımızı yaptık, bugün de buradayız. Geçmişte program yapmasak diyoruz, bunu budurluyumuyuz? Ne kadar mantıklı değil mi? Yani şöyle desek ki, bunlar çıkarken bir şey yaşadık, o yaşayacağımız için bir program yaptık desek, saçma geliyor bu kızın insanları. Çünkü illa düz çizgi oturtmak istiyoruz zamanımızı. Yani geçmişte olan bir şey doğal olarak bunu gerçekleştirebiliyor. Bu bir yanılgın. O bir zam. Tamam da insanların yani %99, %99 bu şekilde inanıyor. Onun için inandığını yaşıyor Biz bir inancımız takipte olduğumuz müddetçe o inancımız tarafından ödenmek yönetilmek durumunda kalıyoruz. Bunu sadece her bir manevi inanç olarak düşünmeyin. Dünyaya bakıştaki algınız bu şekilde? Onun için eski tapınaklar, dercalar, tarikatlar, talebelerine hani yıllarca, on yıllarca, kırk yıllarca silkiliye silkiliye bildiklerinin bambaşka hali göstermek üzere antrenmanlar çalışmalar yapmışlardır. Evet. bir şey de söyleyebilir miyim? Evet. Sizin tavsiyenizle, sizin tavsiyenizle benim kızım ve göbeklerinde taş vardı. E, kaç senedir çekiyordu, Avustralya'da e, ameliyat istemedi, burada ben ısrar ettim. Ama sizin tavsiyenizden, ben gözümle gördüm, taşlara avuç, avuç döktü. Sizin verdiğiniz tavsiyeler. Çok teşekkür ederim. Valla iyi <gülüyor> olsun. Bak Avustralya'da, şey, Ayşarcı zaten bizim detoks kamplarına katılan kimler var burada? Herkes katılmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama ben Nasıl? İki sene evvel yine katıldınız. Her sene bedenlerinizle, toksiğinin arındırmak üzere kamplara kamplara katılıp olmayan zaygar ne yapıyor çünkü? Ne yapıyor soralım kim? Şöyle güzel bir başlık var. Ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> bir kere e, Deportus'ta şöyle bir etki oldu. Hem e, duygusal olarak değişimleri fark ediyorsunuz. Aynı zamanda da, Fiziksel olarak da değişimleri yaşıyor insan, cihlinde güzellikler oluşuyor ve sistem düzenliği için yediğiniz gıdalarla yaptığınız ve tokusla birlikte enerjik bir hale geliyorsunuz ve hatta hayattan lezzet alan, tat alan bir birey olmaya, ben kendi hissettiklerimi ve yaşadıklarımı anlatıyorum. Hayattan tat alan ve lezzet alan bir birey oluyorsunuz. Aynı zamanda da dediğim gibi bedendeki değişiklikleri görüyorsunuz. Benim de e, kambulemi taşlar mesela, detoks boşaltılımda açıldı. E, Mucize gibi geliyor ama gerçek yaşıyor yani, düzenli bir şekilde yaptığınızda. Birçok arkadaşımızla da sarkı taşları e, çok şükür ameliyatsız bir şekilde boşalttılar ve sarkılarına kavuştular. Aynen. Teşekkür ederiz, o güldürüm hocam. Ayağımda olsun. Geçen seneki sonbahar kampı, biz, biz 900 aile yaptık. E, zannediyorum 7-8 kişi yapamamış. Bunları aradım ben. Neden yapamadılar? Soruyoruz şimdi. E, onlar da uygulamaları eksik yapmışlar. Yüzde hani böyle neredeyse 1 bile değil. E, yapmayan işler. E, demek ki eğer istiyorsa insan bedensel, sağlığında kavuşabiliyor. Şimdi orada ne yapıyoruz? Yılların birikimlerini temizliyoruz. Gerek başaklığınızda sapık hislerinizde karaciğerinizde bir sürü duygu birikimleri orada fiziksel taş ve toksin birikimleri olarak var. Bunları almanız her yıl en az bir ya da iki kere yani ilkbahar ve sonbahar temizlikleri olarak yapmanıza fayda var. Ki ben bazı arkadaşları görüyorum yani hatta kampıda falan karşılaştık. Hani bakıyorum bu 10 muydu? Aa evet o kadar değişmiş. Yani yok 17 kilo veren var. Şuyu alanlar 40 kiloymuş, 45 olmuş. Ama aynı zamanda işte, e, 70'miş, ona göre 55 olmuş. Buna benzer bir sürü şey var. Sadece denge. Çünkü sadece beden değil. Sadece uygun değil. Sadece zihin değil. dahil her şeyinize de bir türsünüz. Ayınanlar var mesela. Yani sadece, sadece beden sağlığı bir insan kazanabilir. En sağlıklı bir insanın moralini bozun. İlaç dese sokuldu problem olsun bütün beden gitti. Ya da diyelim ki derbuda çok iyi, Allah korusun, bedenine herhangi bir şey dokundurun. Küçük bir ateş, küçük bir bilmem ne bedenden dolayı dur gitti. Zihin aynı gitti, manen de ruhsal yine gitti. Onun için bütünsel alınma kısmetse bizim Ekim ayırtlarlar da başlayacak. Ekim'in 1. 2. haftası başlayacak. Kasım'da gidecek. Bir kere yapacağız. Ee, onun için doğrultuk zamanında, vakitte böyle hani kulaklarımız hazır olsun. Onun dışında bir... Bir sorun var o konu. Mesela biz yol dışında yaşıyoruz. Ben yol dışında yaşıyorum değil. Buradan ürünlerinizi alıp gidip yaşıyoruz. Ama eksik şu anda, ilten eksiklerine baktığımda hepsi satım çalıyor. Ee, benim asistanlarım arayın. onlardan size bir eksikler için temin ediyoruz. Düşendirecek kişiler... Hepsi var, hepsinin site bizim asistanlarımızın size bir var. Tükendi diye yazıyorum. Olabilir, orada tükendi, benim kendime sankt. ayırdıklarım var. Evet. Tolga var mı de. var mı hocam? Benim de kendime bir uzunluğum var yani. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eşitle ayırdıklarım var yani. Onlardan alabilirsiniz. Biz 19 bir fiyon smart bir de Ama değil ki Evet. O iş tamam, hoş bende rahatım. Benim benim stoklarım böyle Ay, size iner. <gülüyor> Şimdi e, neden bu konuyu o kadar bak. bu kadar inanmıyoruz? Kendimden mi sorarım? Bak, diyoruz bak bu kadar işimiz var, stokumuz var. Her bir tane bir bir şey ise iki ben uğrayın diyor ama her <gülüyor> birinden <değil> öyle <mi>? yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Demek ki arkadaşlar önce bildiklerimizi bildirdiklerimizi Böyle Bırakabilecek bir özgürleşme alanına ihtiyacımız var. Ki zaten bu toksinler de duyduğumuzda bedenli bir tepiklerimiz. Onun dışında tabi biz e, geçen sene buraya geldiğimizde şifacının yoluna buradan yeni katılan bir sürü arkadaşlarımız oldu. Geçen sene buradan şifacının yoluna katılan kim var? Geçen çalışmada var mısınız? Siz katıldınız şifacının yoluna Geçen sefer bana dediniz ben katılamadım. İkinci iki, bir birden sınavı, onu hatırlıyorum. <gülüyor> Takılacağız. Tamam, Beni niye almadı dedi, Geldi böyle de kafaya, yapıştı yani, böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o zamanları e, ilk sınavda ben de şimdi şey, hissinleri kapatıp öyle bakıyorum, sınavdaki şeyler okuyorum. E, hatta çok yakın bazı kişiler de kazanamış. E, onlar da bana sitem yapıyor, azami yani diyorlar hani e, yakın askımları falan da ver, var böyle. Hani ben onları bilerek yaptım diye böyle tavolu tavolunlar. Nence sınav. Sonuçlarımda çalışmış. Peki, e, nasıl geçti? Bu geçtiğimiz dönemde. İstredim bir seneye, uzmanıya çalıştım. Hala tekrar ediyorum. Üçüncü tekrardan birbirine sonra öğreniyorum galiba. Zaten sürücülerek çok güzelmiş. Peki, şimdi bu çalışmalarda, hayatında böyle güzel dönüşümler yapanlar kimler var? Var mı oralarda? Evet, bak oranın ilk elini kapta edeyim. Eğitim. Tamam. de şifa aldı hatta Hollandalılar eee Avustralya'dan işte iki arkadaş gelecekler. Geçen sene pandemiden dolayı gelemediler. Bir de tedavileri oldu. Şimdi düşünün Avustralya'dan bak kimse yok. Söyleyeyim mi katılabileceğim. Çok güzel. Yani güzel bir şey de şöyle e, ben de kızımı uyaraktan ben kendim dile şifa aldım. Hatta şimdi eee telefonda devamını e, konuşmalarınızı izliyorum. E, kız gönderiyor. Bugün evet. aladan da bir ablamız Ne olsa bana dediği sınavdan gönderin, devlet tutuktan gönderin. Ben bağlanmak istiyorlar dedi. Tamam dedim, ben dedim bağlanıp göndereceğim dedim. Evet. Ama memnunuz. Çünkü Çok. en güzel şeyi düşünüyoruz. En alın güzel alın. şeyler. Uza. Değerli sevgiler mi? İsmin? Başak. Başak, aldım. Böyle oluyor. Gel, gel. Oradan beri çok gerik arkasına kaldım. Şimdi daha <gülüyor> daha mı? Başak sen ne başak zaman doğdun? Ben mayıs ayının sonuyum galiba. Bu 22 şeyler. Evet. Neler yani, oluyor hayatında? Dev olacaktı tanıdığım YouTube sevinden. Çok şükür. 8 evet, yani, kere. Maşallah. Onun öncesini anlatayım nasıl <gülüyor> bir Başak vardı. Ben takla Tamam biraz tanıyorum. Evet. Belli şey aile. Aile arası. Dönüşüm ailesiyiz dedim. Yani, yani, yani e, şöyle diyeyim, e, evde iki çocuğum vardı, var. E, i̇şte eşimde çok problemim vardı, İşte böyle aşağılama, psikolojik baskı, yani çok e, şiddet fiziksel şiddet yürüttü ama çok böyle aşağılama vardı fiziksel olarak sevgi yok, öfke sürekli. Çocuklarım da bunun maruz kalıyordu. Sonra boşandım. Boşanma süreci de dolu oldu. Yani çünkü şey diye bir anda karar verdi. Çocukların gözlerinde şey olur yani. Daha evden niye boşanıyordun? Karar niye verdi? Aile şeyi. Yani ailemi sığınıyordum. Ailemi işte ya ne yapacaksın? Tek başınasın? Çalışmıyorsun? İşte elerden izin olacağız. Bu iki tane çocuğun var mı olacak para? Dışarıya göre karar almak. Hayır, Burası, bu, çok bilmiyordum yani böyle. Evet. Annem biliyordu, anne ben biliyordu işte işim geldi yani e, hadi bak, biraz çantasını Hadi böyle ne diyeceğim ben? Yani böyle o zaman bu bilgileri de sahiptiğiyle gidiyordum yani. Ama sonra dedim ki yani neye kadar? Sen çocukların çocuklarının çocukların gözleri açıldılar, çığlıkları falan e, o kadar aldın çıktın karşısına. Şimdi nasıl? Şimdi ne anlatacağım? Şaşırdım. Şaşırdım. İçerisindeyim. Yani hayatım nasıl bir üstü derken. Ben ıı, boşandım. Ocak 15'te gitti Sonra nameli YouTube üzerinde çalıştım. İşte devam ettim. Ayıza katıldım. Sonra o adam geldi. Adam pişman. Adam sevgi buldu. <gülüyor> <olur. gülüyor> Evet, ben seni bırakmam. Yani elimi sürekli tutuyor, sürekli iyi ki varsın. Yani o para verirken bir şey adam olsun diye anahtar. Bir şeye ihtiyacım var mı hayatım? <gülüyor> Araba, yani, <daha> <gülüyor> Araba aldım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyor. Ben dedim böyle böyle insanla konuşmadım türlerinden Çok güzeldim falan. Aa ben de dinim falan. Arada sizin dinliyorum. Ha bu arada işi çok kötüye gitmişti. Yani bana geldiğinde vergi borçları şirketler dese gidiyor yani. Tabii ben bu öğrenci bağlandırma bilgilerinden falan biraz şey yaptık. Şimdi maşallah o yönde de yol alıyoruz. o harçlığı da açıyoruz yani <gülüyor> şu <gülüyor> anda. O yöntemiz. Şey, ee, parayla arada gelip iyileştirip çalışmasını izlediğim e, gibi. E, Youtube üzerindeki bütün çalışma yöntemiz hatta üç kere, dört kere kaçırdığım oluyor. Aa, aa ben burayı alamamışım. <gülüyor> Tekrar diyorum, farklı farklı şeyler e, bilgiler alıyorum. O da çok güzel oluyor yani. Ben sizinle tanıştığıma çok memnun. Dedim hayatım dönüştü. dönüşüyor Dönüşüyorsa. Çocuklarımla dönüşüyor. Evet. Güzel gidiyor. Yani Şimdi mesela dönüşte yolu olan arkadaşlar var. Şimdi onların kısmı şöyle düşünüyor olabilir mi? Yani bir insan bir şey fark ederse, bir şey bir öğrenirse o kadar çok şey değişecek. Sen de bir değiştin ya. Kocan niye değiştin? Evet. Şimdi bu soruyu soruyorsun dedi. Siz soru sorun. O cevaplasın. Halinden cevaplasın. Evet. Yani ben tabii belki anlatacağım ama bir de yaşayan birisi var soru soran var mı? Sence eşin niçin? Eşin sence niçin değişti? Mi? Eşim ben bir değişim yaşayan dönüşüm bende başladığı için ben karşıdakiyle uğraşmadım zaten eee derslerde de öğreniyordum. Dedim ki ben kendimi biraz çeşenliğe ben ne haldeyim dedim. Ondan sonra bir çevremdeki insanlar da şimdi kuaförüne gidiyorum veya eş, şirketleri görüşmeye gidiyoruz. Öyle bir bakıyorum toplantıdan sonra işte Başka bir çay içelim mi? Masanızı nasıl düzenleyelim? Yarın saat aralık boşaltalım lütfen diyor. güzel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey. diyor işte diyor, e, diyor şey diyor böyle işte hayatında biri yok nasıl olabilir? Baba probleminiz mi var diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> böyle ya bir diyor bir yarada sohbet edelim. Tabii diyoruz olur. Anlar diyoruz böyle Ben göstereyim. Şık Ben ettim yani. İyi maliyetli. Şunü yani, düşürmeyi içeride mi? İçeride mi? Gelen Dışarıda mı? Genel Ama içeride mi? İçeride ilgilenmiyoruz. Gibi. Yani benim için o zaman baştan söyleyeyim. Ben de aynı şekilde beraberiz zaten. Biz kuruluyuz. Ee, sizin YouTube'daki bütün videolarınızı seyredin neredeyse. Hı -hı. Evet. Ancak e, içeride dönüşürken zorluk var. Yani orada bir direnç var. Ben o direnci geçemiyorum. Ki, benim bir inanç kalıbım var diyor, gireç şey dediğin, evet. dışarıyı değiştirerek içerinin değişeceğini zannediyorum çünkü diyor. Orayı görmediğimizde baştan adını atamıyoruz. Çünkü inancınız şu, yani ne dediklerinde dışarıda, dünyada bir sürü şey oluyor. Evet. E, görüyoruz, işte inanıyoruz. Yani, Anlattı ya şimdi Başak bize kocasının neler o zaman yaptı, nasıl yaptı, nasıl yaptı. Onda da bir işi bize. hatta bu hazır gelmişken yani bir şu arada bu konuda bir şey takalım. Şey Hocam Eski... ben anlatabilirim, kocası olabilirim. O anlık tiyatro. Yok, boşver. <gülüyor> <gülüyor> şey <gülüyor> yani, şimdi, şey <gülüyor> şimdi, Başak eskiden bahsederken biraz yüzü ekşidi. Orada küçük bir ee, merhemlik yer kalmış. Şöyle bakacak, Başak, iyi ki öyleymiş. Allah razı olsun, o kocanın o günkü davranışlarından, benim halime öyle yüksek bir aile olmuş ki, iyileşeyim diye o kadar güzel rol oynamış ki, Allah ondan razı olsun. Anadırken yani de böyle anlayacak. Şimdi orada hani böyle, dikkat ederseniz böyle bir güzel neşele geldi, bir gitti, Şimdi bugüne geldi maşallah gelecek sen. Ama geçmişle de barışın. Geçmişte o kocanın o davranışı olmasaydı bugün şimdi Başak burada değil. Başak buruyor da hala. Bir sorular varmış Başak mı sen? Başak değil mi? De. <gülüyor> sorudan ziyade bir şey e, ortak yani her şey ortak. E, Hanımefendi sorudan soruya belki cevap olabilir. E, çok acıyor. Aman bunun kibir olduğunu kibirden artık üzgünü gördüm yani bu kadar mı dedim ee, çok acıtıyor ya bunu göze alırsanız bir süre sonra gerçekten kendinize barışıyorsunuz ee, nasıl diyeyim cennetin tarafına geçiyorsunuz geçmişi de çıkarmaya başlıyorsunuz Acı, acıdan korkmayın. Ee, Sonrası çok güzel, öyle yani. <gülüyor> evet, güzel görünüyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sorusu olan, bir şey tamamlamak isteyen var mı? Evet. Merhaba, ben ilk defa katılıyorum. Ilk Hoş geldiniz. Ee, sorum o yüzden acemi olabilir. Ee, değişmek istiyorum, yani istiyorum ama bunu e, nasıl bir yolda izleyebilirim, bunu bilemiyorum. Şimdiye kadar bilemiyordum, neler yapabilirim acaba değişmek için? Hangi yolları izleyebilirim? Teşekkür ederim. Başak sıkı soru vallahi. <gülüyor> <gülüyor> İstersen evet. yardım alırım yani. Evet. Yani şöyle, e, bilgiyi sindirmek çok önemli. İçinde hazmedilmek. Ne demek istiyor? Ne o? Yani o içinde sindiğinde idrak gerçekleştiğinde o yönde adım atabiliyorsun. Eğer yani bilgiyi gerçekten içinde sindirmediğin zaman adım atamıyorsun. Ve benim de ailem sindiremediğim birçok bilgi var. Ama sindirdiğim bilgilerden o yoldayız, sindirme o yoldayız. yolundayız. İşte o onu, evet. onun yani, tamamen hani içinde sindirdiğin zaman o bilgi kabullenme, teslimiyet, güven buna geldiğinde o adımları atabiliyorsun. Ben kendimde öyle gördüm. Yani böyle ilerleyebildim. Evet. İlerleyebiliyorum. Bir soru daha alalım mı yoksa Evet. Bir soru daha alalım ondan sonra devam edelim. <gülüyor> Hoş bulduk kamplardan sizi tanıyoruz onların derslerden. Ben Halil Ekeksöy'ün abisiyim. Konya'dan yeni dostuma evet. selam gönderiyoruz. Aleyküm selam. Ee, onun üzerimde kalmasın onu bir söyleyeceğim. Değişim dönüşümle ilişkili e, ben 20 yıldır sigara çiftçisiydim. E, yaklaşık yedi gün önce sigarayı bıraktım. E, hiçbir yardım almadım. Ben sigarayı hiç hayatımda bırakabileceğimi sanmıyorum. Herhalde. Dört yüzde falan bırak. Ani bir kararla, hiçbir yardım almadan bıraktım. Ee, bunu bıraktığım an bende böyle bir değişimler oldu. Ben ikiye üçe kadar geceleri uyuyamıyordum. Şimdi on buçukta uyuyorum. Hiç 11.30 5 buçuk, dakika falan geçiremiyorum. Gündüzleri de uyanamıyordum. Şimdi de sabah erkenler uyanıyorum ve vücudum dinginlenmiş hissediyorum. Kendimi daha sakin hissediyorum. Ee, eski eşimle de bir takım sorunlarım vardı. Hani böyle hayatı ipuçlarını dinleyin diye. Bir komşum vardı Tamer Bey. Biliyor musun dedim ben sigarayı bıraktım. O da dedi ki bağımlılıklarından kurtarmaya başlamasın. Seni tebrik ederim dedi. Kız kardeşime sizin vasıtınızla bir soru göndermiştim. Niye ben sigara içiyorum diye. Siz ona ateş elementine ihtiyacınız var diye. Muhtemelen buna benim ihtiyacım vardı. Şimdi yok. Bunu bir paylaşmak istedim. Umarım bırakmak istedim. Evet. Önce evet. Bırakılabiliyor yani. Çok şükür. Çok teşekkürler. Evet. Ee, Başa bir soru var. Nasıl? Başak Hanım mı? Tamam bir saniye hemen geldim. Bir şey Evet. Ee, hani Başak Hanım anlattı ya yani işte eşim kötüydu ve işte bir karar aldı ee, boşandı ee, değişimden sonra da hani eşiyle tekrar barıştığını söyledi. Ee, ama peki acaba isteği hani değişim süresi isteği eşinin kendine geri dönmesi miydi? Yoksa hani alttan alta bu istek hep var mıydı? Değişim süresini yaşarken de, hani eşim de dönsün, eşim de dönsün yoksa? Yeni bir hayat istiyordu ama çocukları için o değişen adamı tekrar yeniden bir başlangıç mı istedi? Bunu merak ediyorum. hani evet. İnşallah dönmesi miydi? Evet. İnce Hadi bir soru. Göstereyim Hemen göstereyim. bakalım. Evet. Güzel yakalanmış. Şimdi şu bu soruyu şöyle cevaplayayım. Ee, yaşadıklarından dolayı e, hep talibim şuydu. Bana saygı duyacak sevgi duyacak, ee, böyle gerektiğinde kolları kanatları altına alabilecek, çocuklarıma sevgi, şefkat gösterecek. İşte bizi bilecek gibi talep ettim Ama böyle eşim olsun diye talepte bulunmadım. Yani dualarında talebim, geçmişte onları yaşadığım için onların iyi yönde olanlara saygı, sevgi, sahiplenme, sahip çıkma, böyle sahiplenme Sahip çıkma. İşte, eminimle, ee, çocukların sorumluluğundan bir insan talep ettim ee, ve o bir geldi. Ben de o dönüşüme baktım, halen de bakıyorum, izliyoruz yani resmiyette bir şey yok galiba. Mucize bunu da biliyor ya, Ben yıllar önce siz bana söylemiştiniz, 3 dakika yıl önce, 4 ay Yeterdiniz. La toplu. O değişip gelecek yer yeni bir yere geçeceğiyiz. şimdi aynı fırsatı şey şey veren bir şeyler biliyoruz. Yani proje interested on the. Eee başaran tebrik ediyoruz uzaktan çalışacağız ilk defa ben burada görüyorum yani çalışmalarda bile yani görünür yani yok yani biz eee videolardan takip edelim dediğim yıllayım şu anda şifahi yolu sesi TV'deki videoları izliyorum Maşallah. Şifatçı ortak çalışmada konuşmuştuk Oşak diye. Evet diğer şey söyleyeyim. Ortak çalışma yapıyoruz ya o zaman. Hı. O zaman Siz konuşmuştuk. Siz anlıyorsanız yine. Tamam. Hayatımda bir işim var ama ben orada ölçüsü kapalanmamıştım. Bu da detay ediyoruz. Evet bak oraya. Teşekkür evet. Sorun mu yoksa buraya mı geldin? Başak Hanım'la ilgili bir şey söyleyeceğim hocam. Bir Başak Hanım'dan, e, İzmir Bulbu'nun e, WhatsApp Bulbu'ndan tanıştık. Aybol'ta konuk evim var. Konuk olduklar bana gelmeler. E, ne zaman gitsen? Baş başa kahve içiyorlar işiyle. Yani, çok ilginç. Ve aşk yaşıyor <gülüyor> Evet, böyle tanıklık edelim. <gülüyor> Şahidimize var. <gülüyor> evet, enteresan. Hucam, çok şaşırdım. Bir de ben tabi konuk Evliyeti bildikleri için kayıt alıyorum, soyadımıza değişik, Acaba dedim, bu dedim, iki tane çocukları var. Yani adamın çok kişi karşısında, yoksa tam tersi, e, çocuklar köşeğe, adam gibi bir şey, herhalde. Böyle kendi içinde, e, düşünceler dolaşırken birden, o hemen hissetti onu, bir gün sonra Dediğim sayılım değişik, hem ayrıldık, tekrar bir yanındayız. Ama dedim, şöyle şey bilmiyorsunuz, başa çok değişik bir sene şey bakıyorsunuz. <gülüyor> Aşk yaşıyorsunuz gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu da böyle evet, okay, <gülüyor> bir paket yapacağım, çok mutlu ettim benim. Şimdi bakın <gülüyor> Bir dakika daha. Şimdi arkadaşlar, <gülüyor> Şimdi bunun için böyle bir sırla başa olmayalım. Şimdi bir çoğumuz, <gülüyor> diğerimizi bir işle ilgili bir konuda, illa o işe, takılıyorsunuz. İlla o, o eşe takılıyorsunuz. Sistem, taraf, tutmayı ve tutanları hiç azetmiyor. Ya olur mu kocamın tarafı, karımın tarafı bile değil. Sen hangi hale sipariş ediyorsun ona bakacaksın. Onu sana eşinle de bilir. De Eşini değiştirerek de gelir. Sen ondan isteyeceksin. Hani Hayla. la ilahe illallah diyor ya. Ondan başka bir şey takıl takılırsan takıldığın yerdir düşürüyor seni. Ince noktalarasın. Başak size inanmamışım. Başak kartımız aslında. Çok teşekkür ederiz. Şimdi <gülüyor> ikinci devremizi başlattık. Ben psikolog Sılo Serenci. Kampaya gelmeden önce demen önce bir yolculuğum oldu. Binaz Bey ile muhteşem bir yolculuktu. Ee, baktığım, hayata baktığım perspektif, yani sonuçta e, doğal olarak mesleğim gereği e, aynı zamanda psikoterapistim. E, baktığım yer daha aslında realist yaklaşım diyebiliriz. Bütünün farkındaydım. Bu farkındalığın hep uyarısını, işaretlerini alıyordum ama bu yolduğum ile ilgili e, bir yol renklerim yoktu. Çeşitli renkler de aldım ondan önce ama bunlar da beni istediğim... E, algıya, farkındalığa götüremedi süreç içinde. Ee, Ünal ile tanıştığımda YouTube'da e, bir anda kanatlarım olmaya oh, oh, oh, oh, oh, oh. <gülüyor> başladı. Yavaş yavaş kanatlarım çıktı. Görülerim arttı. YouTube'da ee, kampa e, gelmeden önceki e, ufak e, açılımlar e, oldu. Rüyaların tabii ki gruplardaydım. Fadi'nin yolu, diriliğin <gülüyor> yolu, ardışıl şekilde rüyalar, eril dişim enerji. Ee, keşif üstüne keşif, keşif üstüne keşif. Hatta biz ile çok sohbet ediyoruz. Hani keşfederken şaşırmalar, <gülüyor> neredeyiz, kayboluyor muyuz derken. Ama Yunan Bey yok diye hissediyor oradan, tutup çık çıkarıyor. Sonra kampa e, gittim. Kampada hiç kimseyi tanımadan, hani ben geldim modunda gittim. Hatta ilk gün arkamdan böyle bir ses geliyor ve bana da bir uyku bastı. Sonra dedim ki, yani, ne oluyor bana hani gündüz gündüz gelmişim, niye uyuyorum? Ünal Bey gece yeterken o kadar çok dinliyordum ki arkada Ünal Bey konuşuyormuş. <gülüyor> benim, benim, benim, benim Benim o kadar uyaranın e, arkasından uyumaya alışık ki, o konuşurken ben yavaş yavaş bir uşu haline geçtim. Sonra dedim ki, ay Ünal Bey'im <gülüyor> Bana bir uyku bastı. E, kamp muhteşem bir deneyimdi. E, hani kampa gidene kadar ufak ufak o kanatlar çıktı, hareketler başladı belki farkında duydunuzda ama kampın hem içinde yaşadığımız meditatifler, e, hem sohbetlerimiz, hem aynalarımız, bütün arkadaşlarımız aynamız oldu. Her konusumuz bir aynalık yaparak bizdeki dönüşümü sağladı. E, Hepimiz aynı idrağa bir anda geldik. Hatta ben geceleri, her gece, sabah, gün, avya, akşam geldiniz şu çakramı elde ettiniz. <gülüyor> Artık güzel, an, Rüyalarda devam. Her gün, e, her arkadaşımız kendi içinde sadece gündüz e, olan dönüşüm değil, e, geceleri de e, devam eden bir dönüşümle. E, bu farkındalık tarif edilebilir mi? Ee, yaşar kelepinizi anlayacaksınızdır o öze geçişi, o özdeki huzuru, yaşamsal huzuru. E, siz dönüşünce neler oluyor? Ee, ben en azından, en büyük, benim, yani kendi ailem belki tabii ki kendi zaten dönüşüyor. Fakat tabii ki ben danışanlarla çalışıyorum. Danışanlara önceden baktığım nokta e, çok real. İşte, ne yaşıyorsun? E, Oradaki tabii ki kendi tehlikelerimle hem analitik e, yaklaşımlar hem aynı zamanda bilgisayar danışıcısı terapistimle bu noktadan bakarken birden aynen deminki arkadaşım söyledi işte e, birlikte olmamız babanla mı sorunum var yani şimdi benim sorunlarım çok değişti anne senin için anne ne demek senin için baba ne demek. <gülüyor> Ee, çok ilginç bir yaklaşım oluyor oradan tabi anneden babadan gelip o bütünü kapsayıp böyle bir çıkarım yapıp ondan sonra ne hani, bir yol tutar, bir de buradan bakan elimde ve danışan şoka giriyor hocam anneni babayı buraya nasıl bağladınız <gülüyor> <gülüyor> buradan psikolojik kimliğine müleccim kimliğini de geçti <gülüyor> <gülüyor> ee, çok e, keyifli bir yol öğrenmeye, anlamaya, idranın açılmasına her gün e, yatarken e, diliyorum e, ve bunu niyetli ediyorum. Rüyalarımı çağırıyorum, geliyorlar böyle takılıyoruz. Tabii rüyalarda da şu an birlikteyiz. E, rüyaların o yolculuğu bana çok farklı bir kapı açtı. Hani hepimizin çeşitli farkındalık e, arayışı var. Burada olmamızın sebebi bu. Kendimizi keşfin dışında e, dünyayı keş mi diyeyim artık herkesin bir isim verdiği bir şey var gördüğümüz keşfetmek ya da olacak keşfetmek gibi. E, rüyalar e, beni başka bir yere taşıyor hocam. Yani rüyalar bence e, muhteşem bir çalışma. E, bütün sorularımın sanki böyle hani e, çalışma başlıyor. Sorun ki bu soruları da nereden biliyorum hocam? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kendi kendime onu düşünmüştüm falan derken şöyle bir şey var, ortak idrakta da hepimizin sorusu olduğunu tespit ediyoruz zaten. Ee, yanımda olduğum için, yolumda olduğum için, birlikte olduğumuz için e, çok mutluyum. Hepimiz e, daha iyi içimizdeki ihtiyaçları bularak keşfedelim inşallah. Teşekkür ederim. Evet. <gülüyor> Şimdi, söylemek istiyorum. Gel, öyle oradan söylemek yok. Evet, Sahneye alıyor hocaların söylemek istiyorum. <gülüyor> ben artık alıştım kamplarda, şarkılar söyleyip sahneleri açıklayalım. Otobüslerde falan maşallah. Evet, arkadaşlarım sağ olsunlar. Sendeki Neşe bütün kampa yansıyor diyorlar. Bunun farkında değilim. Çok mutluyum bu anlamda. Bana ifade edildiği için de çok şükür. Ee, güzelliklerle de buluşalım hepimiz. Ee, kamplarda her e, ben üç kere kamplara katıldım. Büyükada e, Pastörel Vadi ve Sığla Hepsinde ayrı bir lezzet ve ayrı bir keşifle döndüm evime çok şükür. Ee, otoriteriyle barışmalıyım fark etmek muhteşemdi benim için ve kendimdeki kahkahanın güzelliğini keşfetmek muhteşemdi. Onu zaten arkadaşlarıma da ifade ettim. Ilgaz kampında eksikliğini aradık, gördüklerimler dediler sağa sıraslar. Ee, ben arkadaşlarıma çok da fazla lafı uzatmak istemiyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Hepimiz kendi içimizdeki arayış bir şeyleri dengelemek ve anlamak adına bu yola çıkıyoruz. Ee, Şifacımın yolu e, sana bir kapı açıyor. Ama dilinin yoluna geçtiğinde o kapı e, bir daha e, bir tık daha, bir merdiven daha e, seni yukarıya taşıyor. Rüyalarda e, aha, farklı bir boyutta varmış. Her iki anlamda rüyada da, olay rüyasında da e, kendini ilerlettiğini görüyorsun. Ben bir tek şunu da ifade etmek istiyorum hesabını. Bu çalışmalar sırasında diriliğin yolundayken özellikle eril dişi çalışmasını ve hayatın matematiğine okuma çalışmasını almıştım. Ve onlara bana inanılmaz bir açılım sağladı. Ya, hayatta dengeyi sağlayabilmek adına eril dişini tam algılayabildiğimizde birçok şeyi çözümlediğini fark ettim. Çalışmaya katılan arkadaşları bunları almalarını öneriyorum. Yani acaba aman bu kadar yoğun ders alıyoruz ne gerek var demesinden Gerçekten şifacının yoluyla birlikte eril aldıklarında ve hayatın matematiğini okumayı aldıklarında ah diyor, şimdi anladım hocamın anlattıklarını, boyutuna geçirebiliyor. Ben bunu tavsiye etmek adına ifade etmek istedim. Güzel rehberliğiniz için her zaman teşekkür ediyorum. Yedin çok teşekkür ediyorum hocam. İyi ki varsınız, iyi ki biliriz. İyi ki, biliriz. İyi ki hepimiz buradayız. Çok şükür çok, çok teşekkür ediyorum hocam Şimdi arkadaşlarımızın ilgilerine sağlık. Tabii şöyle bir şey. Onlar, talep edip emek verdikleri için dönüşebiliyor. Yani sağ olsunlar, hani bana da güzel sözler söylüyorlar. Onlar yapıyorlar. Onların taleplerini karşılayan durumundayım. Yani onlar beni şifalıyorlar, haber veriyor. Diyorlar ki, <gülüyor> e, kocamız bizi şifalıyor. Ben de onlardan öğreniyorum. Onların talepleriyle, onların e, istedikleri enerjileri onlara sunarken yıkanıp kendimi temizleyin. Yani her şey bir bütün. Hiçbir şey pek taraflı değil. Onun için e, onlara da her zaman şunu söylerim. Evet, mutlaka ki e, rehber önemli ama hiçbir zaman da sakın ola ki rehberimizi gözünüze büyütmeyin. Siz de aynı. Sadece oraya gitmiş, görmüş, hadi hep beraber şimdi gidelim. Bu kadar. Ama şu da var ki tabii ki doğru Yerde doğru gitmek temiz ve hani böyle samimi niyetlerle yola çıkma önemli. Samimi niyetlerle çıkmayanların da rehberlerin hani, karda Hocam Cumhurbaşkanı olarak şifa arıyorlar. Yani şifa gel böyle pembeleri giyinsin gel bakalım. Numara <gülüyor> rengi değişti kamptan sonra. Evet. evet. evet. Kampdan önce ve kampdan sonra. Evet, ben tam olarak şifa arıyordum, ee, hayatımızdaki döngülerin tekrarı, neden böyle oluyor, yakınlarımızın hastalıkları, neden böyle oluyor derken e, her e, sıkıntının, üzüntünün, hastalığın bir şifası vardır derken gerçekten bir şifa aradım ben. Yani e, yakınlarımda enerjilerle ilgilenen arkadaşlarım olmuştu, onlar ilgileniyor diye ben de ilgilenmeye çalıştım ama olmadı. Ve e, yolun sizinle buluştu YouTube'dan ve ben sizi e, 2019'un e, Ağustos ayından keşfettim, izlemeye başladım. Ondan önce Leyla koşuyordu böyle. Dünyadaki işleri bitirmek üzere koşuyordu, koşuyordu böyle. Yani bedenimde gidiyordu, ruhu arkada. Yani bu tam anlamıyla bu. Ve ben sizi dinlemeye başladığımda inanın durdum dinliyorum, denginleştim, dinliyorum. Sadece dinliyorum. Belki anlamıyorum yeterince. E, ama dinliyorum. E, sonrasında e, ben de pandemiyi talep edenlerdenim. Evet, e, pandeminin ilk başı e, benim en güzel zamanlarımdan beriydi. Şifacının yolu başlamıştı. Ondan önce iki tane online çalışmalarımız vardı onlarla birlikte. Ben şifacının yoluna girdim. Yani aradım e, buydu şifa. Ben bir şifa alıyorum, her şeyin bir şifası vardır derken evet o şifa bizdeymiş. Kendimizi sorguladığımızda, kendimize dönüp baktığımızda hani bir şeyle karşılaşıyorum. Evet Leyla yani Neden bununla karşılaştım diye kendime soruyorum. E, uyandığımda e, hocam bu geçenlerde uyandım böyle. İnanın hayal değil, rüya değil. Zihnimde oluşan şey bir karikatür gibi. Ben bir balona sorulmuşum. Yargılar, suçluluk kelimeleri dökülüyor ya karikatürlerde. Onlar dökülüyor. Yani ne bileyim çok güzel bir his. Çok ee, önemli bir sembol anlatıyor bakalım. Yani kendimize dönmek çok güzel bir şey. Ben bununla karşılaştım. Hoş değil ee, evet Leyla nerede ne yaptın diye kendime dönüyorum. Ee, ve sizin dediğiniz gibi ben çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım evet hep çalışacağım dedikçe benim işlerim arttı ee, o işlerimi bitiremedim halbuki ben çocukluğumda kendime sorgulayan ben bu dünyaya niye geldim diyen bir leydaydım bu dünyaya herkesin gelmesinin bir sebebi vardır ben niye geldim diye sorgulayan cennet cehennemi ee, bir de e, yani dünyanın sonunu görecek miyim diye kendime çok soruyordum. Tam da bu dönemde doğmuşum hocam. Yani bu soruları sorarken ben iş hayatımda kendini unutmuşum. Sonra, işte fark etmediğimizde e, bu farkındalıklar çok önemli. Yani ne oluyor? Bu sefer bir hastalıkla, bir sevdiğinle sınavıyorsun. E, ve daha çok bu yola baş koyuyorsun. Ve buluşuyorsun. Çok şükür buluştum. Ve son zamanlarda en hissettiğim bu benim hani sizinle olan bu çalışmalarda gerçekten o kadar mutluyum ki hani insan desteklendiğini hissediyor, bir de bunun dışında artık son zamanlarda hocam sizin dışında hani evrenin de desteklediğini hissedebilmek çok güzel gerçekten. Aslında. Belki daha hani daha çok yolumuz var, hani daha anlayacağım çok şey var, hani bunun farkındayım, Bir bazılarımız daha ileride daha iyi anlıyor, bazılarımız biraz daha e, deneyimlemesi gerekiyor ama bunu hissedebilmek güzel, evren de destekliyor. Ee, yani sizin desteğinizden sonra evrenin desteğini de hissedebilme çok güzel bir şey. Ee, Hafif diyorum. Son iki haftadır gördüğüm, ee, son haftada gördüğüm çok güzel bir tane rüyam var. Birisi kelebek olup camdan hiç cam yokmuş gibi geçti. Birisinde de hocam sizlerin üstünde de yürüdüm ben. <gülüyor> Jason arkadaşımızla birlikte yürüdüm. Çok güzel, teşhir bir şeydi. Rende arkadaşımı da gördüm. Sizi gördüm. Ben babamın vefatından beri sizi göremiyordum rüyamdan. Niye göremiyorum? Niye soruyordum? Bu birkaç Hep gün öncesinde gördüm. Çok şükür. İster biliyorsunuz. Allah razı olsun. <Gülüyor> Bizimle. Evet, evet, çok teşekkür çok ediyoruz. Çok, çok sağ olun. Çünkü şöyle, A A siz talep ediyorsanız size veriliyor. Ama ne dedik? Bak, samimi bir talep etmiş. Şimdi bir kısmı da şöyle yapıyor. Evet, sizler Mış gibi yapıyor. Değişmek istiyormuş gibi. Bak ben o kadar istedim, olmalı diyenlerimiz var ya, emin olun ki istemediği için olmadı. Bu kadar net. Allah'ın bana vermiyor diye bir şey yok. Ne yaşıyorsun? Talebim bu. Bu kadar net ve... Hani böyle bazen geliyorlar. Ya işte Allah bunları vermiyor. Şunların var böyle yakınıyorlar. Hiç oraya olmayın. Bakın. O kurban psikolojisinde olanlar hani sanki böyle Allah onları mağdur etmiş bilmem ne yapmış böyle isyan hiç enerjinizi bulaştırmayın. Bırakın o halde o öğrendiklerini yapmaya devam etsinler. Gerçek bir taleplerle onun için buluşmaya emin Göreceksiniz ki içinize verilen isteği doğru dillendirdiğinizde buluşan olacaksınız. Oralardan var Bazı arkadaşlar gelmek isteyen var mı? Hı -hı. Gelmek isteyen var mı arkalardan? Çok oralardan. Çok zor zor var mı kamplardan gelmek Kamutlar isteyenler? Var. Evet. Siz? Siz... Kamplarda değilim ama Hı -hı. Neyle ilgili paylaşacaksınız? Ee, bir boş gibi yapışımı ve sonrasındaki ekler düştü. Gel, yapışım. gel. Ben de şubatın yolun Mayıs grubunda Evet. Ee, i̇ki sen önce bir kampta bir videoyu izlerken bir arkadaşım ile tanışmıştım. E, oğluma yaklaşık dört yıl önce atpikotizm tanısı kondu, ara çocuk. E, bir rapor süreci, hastane süreci başladı fakat ben durumu kabullenmekte bayağı zorlandım ve reddettim. E, sonrasında kabule geçtim yavaş yavaş. Ve e, onun özel bir çocuk olduğunu ve herhangi bir yarışta olmadığını, sadece mutluluğu içine yapabilirim ve bakmaya başladım. E, bu süreçte hayatımda hep mi eriyle sandım. Yani işte babamla annem ayrı, e, babam... Çok ilgili bir çocuksu bir yapısı var. Oğlum da aynı şekilde tam kendini ifade edemiyor öyle bir yapısı var. Hep elin tarafta bir şeyler arıyorum ve e, sözde dünyayı da çok seviyorum. E, fakat o kadarmış gibi yapmışım ki, hatta bunu çok fazla anlatmıştım. Yani, e, Yaradan'ı seviyoruz ama dünyayı sadece, hani seni seviyoruz ama yarattığını da e, tadıyormuş gibi yapıyoruz e, şeklinde baktığımızdan bahsediyordum. E, tam olarak kendim böyle yapmışım. E, sorunumu Elif tarafla sanırken, e, yani oğlumla alakalı olan tarafı, ruhsal diyeceğimi olan tarafı aslında dünyanın kötü bir yer olduğunu ve oğlumun, babamın yani ruhsal tarafımın dünyaya, e, dünyanın onlara layık olmadığını, dünyanın onlar için kirli bir yer olduğunu düşünüyormuşum. E, oğlum sene 7 yaşında ve birçok doktor şunu söyledi, normal okula gönderemezsin, özel eğitim bir yere gitmek durumunda. Bugün bizim okulumuzun ikinci günüydü. Evet. <gülüyor> evet. Evet. Çok şükür, acılımıza çok teşekkür ederim. Şükürler olsun. <gülüyor> ee, çok mutlu. Öğretmeni de e, özel eğitim öğretmenleri Sen de çok şaşırdı. Tam neyi fark ettin. Ben tam olarak şunu fark ettim. Oğlumla ve babamla onun ilişkimi gözden geçirirken aslında benim ruhsal bir tarafla bir sıkıntım yoktu. Ben onları masum, e, bu erilişi, eğitimini tekrar üstünden geçerken oldu bu arada. E, onların masum olduğunu, saf olduğunu, temiz olduğunu, onların saf. Dünyanın sanlara layık olmadığını, dünyayı kirli bulduğumu fark ettim. Ve o andan sonra yaşadığım yere baktım. Anlayı da çok reddeden biriydim bu arada zamanında. Ee, uçurumun kenarındayım dediğim yerde aslında göklerdeydim. Ben de oradan geliyorum. Ee, cennet gibi bir yerde yaşadığımı ve bunun e, farkında olmadığımı anladım. E, o andan itibaren de oğlumla oradaki yaşamımız görüşmeye başladı. Şu an çok mutluyuz. Başarılı. <gülüyor> sormak istiyorum. Burada size sormak istiyorum. Evet. Sorma. Evet. E, e, merhabalar. Öncelikle hepinize, arkadaşlara. E, Türk dil etibiyatı öğretmeniyim hocam ben. E, ve çocuklara Türkçe öğretirken şöyle bir cümle kullanıyoruz. Her sözcüğün zıttı yoktur. Şimdi ben dualite konusunda fena halde takılmış bir insanım. İfade ederken de kendimi öyle eee <gülüyor> Lahana gibi açacağım yani. <gülüyor> kısa tamam. Ee, şimdi anda oluyoruz, kabulde oluyoruz, teslimiyette oluyoruz. Buralara kadar geldik ve bunu başarabildik varsayıyorum. Ee, bunun ötesi nedir? Bunun ötesi var mıdır? Yani bunun üstünü deneyimlediniz mi? Yani bu huzur, huzur diyeceğiz buna. Huzurun üstü var mı? Ya da ben... Buyurun. Sağolun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir soru. Öncelikle burada bunu cevaplamak isteyen var mı? Hocam, küçücük bir soru sorunları... verin. Yok. Bu cevabını o. verelim. Evet. Şimdi yaşayan arkadaşlarımdan alalım, ondan sonra bana doğru gelsin. Şimdi bir sürü kamplarımız var, hallerimiz var, herkes. Yaşamış olması lazım. Hocam ben önce olayı anlatayım. Kız kardeşim benler önce evlendim. 26 yıl. 3 senede 4 senede bir görüşüyoruz. 3 senede 4 senede bir görüşüyoruz. Bazen senede bir telefonlaşıyoruz. Eşi göndermiyor. Biz gidemiyoruz, geliniyoruz. Annem her seferinde diyor ki ben gidip alacağım kızımı. Yeter. Ben her seferinde engelliyorum. Anne bekle. Bekle. Şuraya geleceğim. En sonunda ben bıraktım. Annemi bıraktım. Dişi tarafımı bıraktım. Benim kontrol mekanizmamı bıraktım. Ve 26 yılın sonunda bu bayram biz üç kardeş çocuklar olmadan tekrar baba ocağındaydık. Ve temata bir diye sarılalım sıkı sıkı diye öyle bir sarıldık ki inanılmaz güzel bir şey. huzurun üstü bir şeydir. yaşamayla bunu yaşadık diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Şimdi hani arkadaşımız tabii teknik olarak bir soru soruyor. Şimdi diyor biz insan olarak diyor diyelim işte şimdi bir huzurlu bir hal yaşıyoruz diyor. Diyelim ki bir cennet yaşıyoruz. O huzurda olma hali bir huzuruna davet edilip huzurunda ağırlanma hali diyor. Şimdi diyor bu güzel, tatlı, lezepli bir şey ve bunun diyor, daha ötesi var mı diyor. Şimdi, fikir ederseniz mesela Miraç olayında şöyle bir şey aktarılır. İnce de bir sır vardır. Şimdi, Miraç'ta Hz. Muhammed yeni tane çakrayı geçer. İşte, belli bir yere geldiğinde Cebrail'den, belli bir yere geldiğinde ayağındaki terliklerden kurtulur. Ve, bir perdenin arkasından Allah'ı görüp seyreder. Fakat orada şöyle bir şey söylenir: yalnız cennette perde kalkacak. <gülüyor> Şimdi bu bir sadece oradaki bir sır diye koyalım. Tesadüfen orada o bilgi yok. Şimdi o kadar iç içe haller, o kadar, iç içe kapılar var ki. Şimdi diyelim ki, bazı deneyimlerimden paylaşayım. Mesela talep ediyor kişi, yani ben yaşarım, yaparım diyor o samimiyetiyle de, yani o talep ettiğinden şöyle kapı açılıyor, aklını yitirecek gibi oluyor mesela. Saatlerce o hani böyle, hani böyle şey olur da, e, hani, gü hani gülme deneyim de tam olarak. Yani, göz artık burayı görmüyor ya, yani. orada halinin içinde kaybolabiliyor. Onun için her birimizin o huşuyu kaldırabileceği bir yapı var. Yani çünkü o bir frekans ve senin e, varlığına o aktığı anda sen şimdi ne kadarını kaldırabileceksin? Ve bu şimdi sonsuzun çok fazla bir anlamı yok gibi e, o bir birim diyelim. İki birim var, on birim var, yüz birim var. yani Bir sürü kademe yaşayanlarla ilgili görüştük diyelim ama bundan hiçbir tanesi daha yani toplama bir birim etmiyor. Çünkü şöyle bir şey. Yani bizim için ne var? Birden sonra bir tane daha geldiğinde o iki olur zannediyoruz. Yani öyle değil. Birden sonraki birim adı on bin. On binden sonra da diyelim ki şimdi herhalde bir yirmi bin olur, elli bin olur. Ondan sonra yirmi bin milyar. Yani Onun için e, güzel bir soru. Ama buradaki e, şeyimiz, içeriye doğru derinleştikçe yaşayacaklarımız hayal eminimizin çok ötesinde değil. Teşekkürler. Hocam, e, ben de çok dangaç oldum, daha çok konuşamıyorum ama bu anlamda krafta aylaşamadım. O zaman de de paylaşalım. benim. Önceden <gülüyor> <gülüyor> Hemen bunu burada aşalım. Ailemiz elimizde bir kişiyle konuşuyoruz. Evet. Ayy kahve ne çıkacak. söylediği anı yaşadığımı düşünüyorum. Yani ben o anı yaşadığımda hatta çok bir an durdum. Dedim ki acaba bunu biraz daha yaşasam ne olur? Yani bu biraz daha sürse ne olur dedim. Sonra bunları resmen sanki gösterir gibi. Dedim o zaman ben kalmıyorum ki. Ben yokum o zaman. Ben olmadığında ben her şeyim. Her şey ben. Arada hiçbir şey yok. Ne açım, ne tokum, ne e, varım, ne yokum, ne yerdeyim, ne gökteyim, öyle bir durdum ki. Mutluluktan ağlar mıydı benim insan? Mutluluktan ağlıyorsun. Hıçkırı <gülüyor> <gülüyor> hıçkırı şurada tavuğu çabuk. <gülüyor> Ve şöyle, bak. Şimdi bu çok güzel bir hal. Şimdi bu bir kapı değil, değil. Evet. Şimdi o de kapıda bu hali size yaşatıyor, o frekansa uyum sağlayıp o huzure kabul edilmek için. Bu bir. Bak ne kadar güzel. Şimdi başka bir katı getiriyor. Şimdi ondan sonraki on bin diyor. Bu bir volt, Bu on bin volt. Sen diyorsun ki bak ben burada yoku oldum. Daha ne olacak ki? Bir oldum. Kendimi onun gibi hissettim. Onun gözlerinden bakıyor gibi hissettim. Tamam diyorlar. Bak bu bir. Var mısın şimdi onbine? Sen biri burada anlayamıyorken. Şimdi 10.000 Orada başka bir şey. Onun için e, ince alem siz tekamül ettikçe, geliştikçe ama aslında yüreğiniz genişledikçe içeriye alabildikçe size verilebiliyor. Onun için yüreğinizi boşaltın. Hafifletin. Ağırlıklarınızı bırakın ki aksın oraya. Dolsun doldurulsun. Teşekkür ederim sana. Bu halden dolayı. Rica ederim. Çok e, o anı böyle çıkarken sanki sırtımdan kanatlarımın çıktığını ve artık hür olduğumu hissettim. Dedim ki ben bu kadar cehennemde yaşıyormuşum aslında. Aslında cehennem diye bir şey de yokmuş. Ben yaratmışım içinde hüküm sürüyormuşum. Kendime eziyet edip duruyormuşum. Sonra kanatların çıktığını hissettikten sonra dedim ki ötesi daha ne daha ne daha ne ben bittim ben yokum sonra durdum bir saniye. Dedim daha sen hiçbir şey tatmadın ki önce bir in aşağı. Önce yer yedin. Şimdi mesela her lokmayı ağzına aldım, Bir daha, bir daha. Hiçbir yumurta bir yer, diğer bir yumurtaya benziyor. Hiçbir elma, hiçbir karpuz veyahut hiçbir insan bir diğeriyle kesinlikle zerre kadar bile aynı değil. Ve hepsi keşfetmek, yaşamak, içinde böyle tatmak muhteşem bir duygu. Her gün, her nefes. Şimdi o halde, orada herhangi bir korku erişim girebilir mi? Ger girmiyor hocam. Doğru. Aklının ucundan bile geçmiyor. Bakın. işte bu halde özgürleştiğin için girdin oraya. Evet. Şimdi onun için terlikler, ayağının tozu dışarıda bırakılıyor. miraçta Her biriniz için Miraç hediyesi size sunulmuştur. Her an. Ve kademeleriyle beraber. Acaba bu haldeyken bu kadar beni hani bütünle bir, bir haldeyken hasta ya da acil ikile mi? Ben şu şunu söyleyebilirim, müsaadeniz olursa. Ben şunu keşfettim bu yaşma kadar yani şu anda 84 gün bu yaşıma kadar şunu fark ettim. Ne zaman duygusal olarak çözdem o zaman hastalanıyorum sadece Durup dururken hiçbir şekilde başıma bir şey gelmiyor. Ne zaman bir, özellikle ben ilişkilerimden sınanlığımı düşünüyorum. Belki daha farklıdır, bilmiyorum. Daha ona ulaşmadım. İlişkilerimle ilgili, e, duygusal bağlarımla ilgili, ne zaman ki karşımdakinden, ki aslında onda da ben yönlendiriyorum, onu da keşfettim. E, bir şey olsa birdenbire enerjinin yerlere düştüğünü ve sonra birdenbire nezle olduğumu, boğazlarım şiştiğini Ondan sonra, bu tabi çok şükür çok eskisi gözün sürmüyor ama en azından bunu fark ettim. O zamanlar hasta olduğumu fark ettim. Başka türlü kesinlikle dışarıdan hiçbir şey gelmiyor. Biz biz yapıyoruz. <gülüyor> da bir şey eklemek istiyorum. Şimdi diyelim ki böyle bu halleri yaşadım. Şimdi... E dedi burası o kadar güzel ki şimdi burası da yani geldiğinde hani... Ha bu mu, elma mu? <gülüyor> şimdi ne elmalar var dediğinde ve birazcık da buraya küçümser bir hale girdiğinde bu sefer topraklayıcı unsurlar devreye giriyor. Şimdi diyelim ki onun ilişkiler yoluyla aşağı çekilecek, gel buraya nereye gidiyorsun diye sarsın icap ederse sonunda hastalık olsa bile onu kendine getiriyor. Onun için arkadaşlar bakın Kutsal yolculuklar, manevi haller, evet, çok lezzetli ve çok güzel. Ama zaten beden ötesine emin uçacaksınız. İş uçmak, buradayken başka gitmek tercih değil. İş, orada öğrendiğin aldığını buraya taşımak. Şimdi eğer bunu gördü geldi, burada lay lay devam ediyor. İşte o oh, aşırı mıklağı Zaten ben oldum diye bir çoğu, o da yapmamış. Bir kısmı da şöyle diyor, oh, ben oldum ya Kanatlarım da çıktı Bir de oldum Artık benim hiç kimseden, hiçbir yerden bir şey öğrenmeye ihtiyacım da yok İbadete de ihtiyacım yok, meditasyona da ihtiyacım yok Zaten Allah'ın da en sevgilim, yok. zaten ben oyum ha, Sen misin o kadar uçak, şimdi topraklayacak sistem devreye giriyor bir bakıyor, bir oradan ayağa kaydırılıyor, kabuskabı bir oradan koyuyor, kazalar geliyor, hastalıklar geliyor. Bunlar nereden geldi Allah'ım? Ne güzel birlik orada. E sen o beni buraya taşımadın ki, Ayırdın. öte alem dedin, bu alem dedin. İki alemin birliğini sen görmezsen, sana birleştirici bu sefer olaylar geliyordu. Şimdi geçmişte bunlarla ilgili küçük şeyler yaşamıştır. Ben şimdi bilmiyorum ama o, o biliyordur. Tabii. Matematiği böyle konuşuyor. Hani şey. sen misin ben ki yaşadığının bir halden havaya giren? Yükseldikçe eğileceksiniz arkadaşlar. Evet. Adı da yani tesadüfen değil ki. Yani, şey Selma. Selma, evet hatta sargılar gibi o ne salkım sürükler gibi ne kadar eğilebiliyorsam hayat o kadar yükseliyor. Diklendikçe tökülüyor. Hatta yani Allah korusun bir sürü hastalıklar, musal hastalıklar, huzursuzluklar dahi bunlarla meydana geliyor. Onun için evet talep edin. Böyle güzel halleri hayatınıza davet edin. Gelsin, yaşayalım kanatlanın, uçalanın, bir sürü güzel tatlılar var. Burada yani e, onlarca arkadaşımızın çok güzel deneyimleri var. Ama eğilmesini de bilerek, almayı ve kabul etmeni de bilerek. Tamam, söylemek istediğim bir şey daha var mı? Çok, çok sağ olun. Efendim. Allah razı olsun. Gelirken şifa talep etiyle geldim. Şöyle bir bayanını yanıltırdım ki, <gülüyor> ya, <gülüyor> size niye alıyorsun? Biraz şifa talep etmişsin, ne güzel işte oluşuyorsun. Canlı canlı. Herkesin ki canlı. Kim ne, neye niyet ediyorsa. Evet, şimdi bir şey soracağım. Yok, soruyorum. Soru. Şimdi bakın. Bu... bir şey Burada şimdi e, şunu yapalım. Bir arkadaşımıza e, bir talebi olan var, mı var mı diye. <Gülüyor> Gel. Evet, Merhaba herkese, benim ismim Şerife. Şöyle, bunun üzerinden katıldım. Sizinle ilk defa karşılaşıyoruz. Ara ara programlarınıza katılıyorum. Uzun zamandır da videolarınızı takip ediyorum bu YouTube'dan. Kitaplarınızı okuyorum. Gönül bağımız var diye düşünüyorum hocam. Şöyle hocam, benim ismim Şerife. Ee, Şerifenin talebi şu, e, tabii ki e, idrakimin genişle, genişlememesi ama e, kendime şunu fark ediyorum yani dişimi elimi onu daha tespit edemedim kendi üzerinde 10 yıldır çalışıyorum hemen hemen e, başakamın bahsederken ben aslında biraz daha hani e, kendi hayatımı gözden geçirdim e, ben de bir boşanma yaşadım onca oldu e, arkasından ben bir türlü e, hayatıma ee, ben, yani tamamlanma demeyeyim aslında ama bu benim kendi tanımım ee, tekrar e, bir evimle buluşamıyorum yani onu ya çok uzağa koyuyorum ya hani e, bu kısmı bir türlü şifalandıramadım sayın hocam ee, benim talebim şudur yani ben buradaki e, kendimi görmek istiyorum ve bunu şifalandırmak istiyorum şeriflerin anlattıklarını şimdi size tercüme ediyorum şerbeti benim diyor. eliyle şu anda diyor, bir sorun yaşıyorum diyor. Ben yani yaşamaya devam ediyorum ve etmeye devam istiyorum diyor. mi? Şimdi ve yani şifa istiyorum diyor. Yani bu konuyu görmek ve şifalamak istiyorum. Diyor. Şimdi sizin yaşadığınız olaylar zaten sizin şifanız Zaten onun şifası erkeği şu ana kadar uzak koymak. Şifalanıyor. Yaptığı ve yaşadığı da erili zaten erili olan konudan dolayı erili daha uzakta yaşamak. Yani aslında şu anda söylediği her türlü talep zaten gerçekleşmiş durumda. Şerif'in aslında öyleyse bir talebi yok. Anlamayan var mı burada oturup da? Bak, bak şu anda orada oturan herkes anladı. Şimdi buraya geldiği zaman insan nasıl kulağını kapatıp anlayamayabiliyor. Biz de böyle yapıyoruz. Çünkü Şerife'nin söylediğini, benim zaten bu sorum devam etsin. <gülüyor> <gülüyor> ifadesi bu. Yok yani şu anda, şimdiki zaman devam etsin. Yok mu dedi, istemiyorum. Yok kelimesini mi diyorlar? Hayır. Yorum diyor, yani... Şu an. Şunu diyor mesela? Şu ana kadar vardı dedi mi? Demedin Türkçeçe'de. Yani. Şey. Sen bizi düzelttin. <gülüyor> Benim Türkçem hani birdi yani. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan <gülüyor> o kadar zayıf olunca güçlendirmeye kalktım. Yoksa hani edebiyat hocam falan olsan spor övürsün. <gülüyor> Ama şu an. Peki öyleyse, Şerife ne yapıyor? Yapmak istiyormuş gibi yapıp yapmadığı bir şey var. Şimdi içeriden bir daha bak, yani Şerife nerede olmak istiyor, ne yapmak istiyor? Bunu düşüneyim hocam. <gülüyor> Çok güzel, tam bu. Yani evet. Kendini yani ne nerede rahat hissedeceğine bak. Çünkü bu bir ezber, yani dışarısı diyor ki, bir erkekle olmalısın, evlenmelisin. Ama şimdi Şerife'nin bir geçmiş şeyi var şu anda, bize anlatmadı. Ben anlatayım biraz İsterim. Şimdi geçmiş deneyimleri var. O geçmiş deneyimlerinden ağzı yandığı için onların tekrar edileceğinin oradaki kayıtları duruyor. O kayıtlar durduğu için şimdi yeni bir talepte bulunursam aynısı gelecek diyor ve gerçekten de aynısı gelecek. Çünkü temizlenmedi. Onun için şu anda hala bunu talep etmiyor. Aslında dediğim gibi kendimle ilgili çok fazla çalışıyorum hocam. Yani. Sorunlu belki, Biliyorum. Sorun değil, bakın. Olay, Olandı. Şimdi öyleyse, birçoğumuz geçmişin kapısını kapatmadığımızda yeni bir kapı açamıyorsunuz. Önce geçmişin kapısını kapatacağız, ondan sonra yine yeni çalışmalarla ilişkini iyileştir çalışmamız var. Kutlu çok, evet. çok teşekkür ederim. Evet, gel. O konuda bir sorun var. Bir şey soracağım o konuda. Şöyle. Yani mesela kapı, kapı kapı kapatmak diyoruz ya. Yani mesela bir kapıyı kapattık ama hala yani böyle temizlendik resmen. Yani çalışmalar yaptık falan filan. Ama ondan sonra yine de nasıl düşünüyoruz o olayı. Ya da hep kafamızdan geçiriyoruz. O zaman kapattık mı gerçekten? Şimdi artık Şöyle diyelim. Diyelim ki eski bir ilişkin vardı. Şimdi Şerife... Eskiden ilişkide olduğun insanlar hiç kızgınlığın, öfken var mı? Yok. Onları düşünüp onlarla ilişkide ya öyle olmasaydı, şöyle olsaydı diyor musun? Şu an demiyorum. Yani çok geçmiş zamanda diyordum. Heh. Şu anda iyi ki diyorum. Çok şükür. Şimdi yani eğer oraya bir bağ kuruyorsan yani sana yaptığım bir şeye karşı bir duygu çıkıyorsa senden iyi ya da kötü arkana dönüp bakıyorsun, e bağım var. Yolun ilerler gidersin. Aa acaba şu o ne yapıyor? Döndüm baktım. Bir merak ettin. Ba devam ediyor. Öteki türlü bakamazsın, ilgileneğsin. Ne yapıyor, ne ediyor bilmem ne yapıyor. Hiç umurum bile değil. Hala kızıyorsan, içinde şikayet ediyorsan daha devam ediyor, kapı açık. Hocam bacak etkiye bakma ser, yeni. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş buldum hocam. Ben e, yaklaşık bir iki yıldır hem YouTube kanalımızdaki videoları takip ederek sonrasında e, ilk Pastoral Vadi kanlında tanıştık. Sonrasında e, Sıla kanlında beraberdik. Şifacının yolu, direneğin yolu devam ediyor. Ne oldu? yolu ne var? Ne yapıyorlar? Rüyalarda uyanışla uyanmalar devam ediyor. Çok Hocam ben 5 yıl öncesinde bir boşanmadan sonra e, annemin yanına yerleştim. Annemle karşı oturuyoruz ama hani karşı oturma sanki annemin yanına değilmişim gibi düşünerek. E, sonrasında baktım ki derslerle beraber bayağı baya baya annemin yanına gelmişim yani. <gülüyor> annemin yanına yerleşmişim. Ve dedim bu ne ola ki yani ben aslında babama kızgın olduğumu düşünüyorum temelde. E, babam işte 49 yaşında ve vefat etti, yaklaşık 25 yıl oldu babayı uzak koymuşum. Sonra boşandım kocayı da uzak koymuşum. Sonrasında ilişkiler evet oluyor ama onlar da bir uzağa gidiyor, gelmiyor, geliyor, gelemiyor falan derken yani bunu ben bunun hangisini çözmem lazım? Ve çok şükür bugün buraya gelmeden önce anneme e, Allah'a vardı. hani ben çıkıyorum demeden önce Baktım annem benimle helalleşmek istedim. Çok şükür dedim hocam çok şükür annemle helalleştim inşallah babamla erille, yaradanla helalleşme yoluna birlikteyiz devam ediyoruz çok şükür burada olan tüm arkadaşlarımın varlıkları için sizin varlığınız için sonsuz teşekkürler ediyorum sizlerle tanışmama vesile olan ayrıca e, arkadaşım da bugün burada birlikteyiz e, sizi eee Hanım olmasına rağmen yani aramızdaki ilişkiden dolayı ben sizin e, yolunuza gönderdim. E, o da sonsuz teşekkür ediyorum varlığı için. Çok. Babama da, e, eski e, kocaya da hepsine e, teşekkürlerimi e, gönül rahatlığıyla sunuyorum. Yoldayız, ilerliyoruz birlikte i̇şte şifa bu arkadaşlar. Bakın hayatımızı şifalamak, hayatımızı iyileştirmek böyle bir şey. Hayatlarımızı iyileştirmek, hayatlarımıza giren insanların bize hizmetlerini görmek, anlamak, onlara o hizmetlerden dolayı teşekkür ederek o hizmeti alıp ondan sonra kapıyı kapatmak. Onlar da yine dostsuz içeride. İlla gidip dışarıda sarılmak zorunda değilsin ama içeride onları kucaklayıp helalleşmek durumundayız. Burada bir olan Veden ötesine gittiğinde on kat daha fazla kulakınızı çekebilir. Öncesinde babaya kızıyordum, kocaya kızıyordum, hani kızıyordum, çocuklar kızıyordum. İki gün önce bir kızımla konuştuk telefonla. Bu arada e, bir kızım ikisi de evli ve iki tane de torunum var, erkek torunum var. Gösteriş. Ya. Yani, yani onlarla olan ilişkilerim de yarın kadar mı tatlandı ki? Yani hani bir İstanbul'da bir Malta'da. Uzaktadır, telefonla görüşebiliyoruz, görüntüyü konuşabiliyoruz. Onlarla da böyle bir mesafeliydim, bir uzaktım, bir... E, bilmiyorum ben yani kendi içinde hissedemediğim, paylaşamadığım bir, e, bir şeyler vardı. Yani şimdi bakıyorum, hani uzak olmaları hiçbir şey ifade etmiyormuş aslında. Anneciğim, seni artık çok iyi anlıyorum diyen iki tane kızım var. Yani hani o anlama nereden icrak niye anladılar, ben de bilmiyorum ama... O anlıyorum, ben, ben anladığım için muhtemelen tabii ki o söylemleri, o samimiyetleri, o işte telefondaki e, muhabbetimiz bambaşka diktat haline dönüştü. Çok şükür yani bugüne kadar, yaşıma kadar hayatıma gelmiş, girmiş, varlığıyla bana bir şeyleri öğretmiş, öğretmek için gelmiş olan tüm öğreticilerime sonsuz Aynen. teşekkür ediyorum ve size sonsuz teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şurayı anlamamız önemli. Bakın. imkansız yok. Allah beni görmüyor yok. Allah beni sevmiyor. Beni isteklerimi karşılamaz. Ben kimim ki? Ben değil ki. Her birimiz için her an her şeyimim. Fayda da faydasızlıkla. Ama seçimi sen yapmaya hazır mısın? Sen avucunu açtın mı? Sen talebini yapmaya hazır mısın? Şimdi şerefe hazırlanıyor. <gülüyor> Bende olmaz yani. Daha tık değişik çıkabilir. <gülüyor> Her şey var yani. Var bir talebin? Bir şey mi söylüyorsun? Gel. Hoş <gülüyor> geldin. Öncelikle merhaba. Evet. Seyfettin Üzmü ismi. Evet, ben bu hani yapılan şeyle hiç bir bilgim yoktu. Teyzem meselesi bugün buraya geldim. Eee, tuttu getirdi aslında... Merakta ettim onu, nasıl bir karakteri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, bir şeyle biraz karışıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir bu sohbette bir, e, hani anlattığınızda de, insanların kendini ifade etme şekli hani e, gerçekten benim için farklı bir deneyim oldu burada. E, benim talebim şöyle ben, hani e, bir alkol alışkanlığım var ama bağımlı görmüyorum kendimi. E, fakat başımdan geçen sıkıntılardan kaynaklı iki yıldır içiyorum ciddi manada. İşte bununla ilgili bir talebim var ama tabii nasıl talep ettiğini onu da bilmiyorum. <gülüyor> Şu, Şu an kadar talebi yok benim. Aynen <gülüyor> öyle. İsim neydi? Seyfettin üstüne. Seyfettin. Nasıl? Evet, talepim var değil, kendi kendime Evet, talepim var. Ama nasıl aslında talep daha talep etmeyi bilmiyor. Böyle durumlarda şöyle yapabilirsiniz, size küçük bir tüyo. Öyle. Ee, Allah'ım bana nasıl talep edileceğini öğret. Doğru talep edebileyim. Tam da faydama olanla buluşacak talebin ifadesini dillendireyim, gönlüme koymak. Şimdi doğal metotları veriyoruz yani. Şimdi sen hiçbir şey yapamıyorsan da yani tüy alabilirsin. Şimdi Seyfettin neden alkol alıyor? Şimdi bu alkolden değil mi? Ee, biraz rahatsızlık duyuyor ama keyif ve tat alıyor. Ama birazcık da şimdi ne yapıyor? Yani bu durumun sonuçları etrafı rahatsız ediyor. Seni rahatsız ediyor mu etrafını rahatsız ediyor? Ee, son dört aydır bunu beni rahatsız ediyor etrafı rahatsız ettiği için mi seni rahatsız ediyor, yoksa yok, kendi geleceğimle ilgili kargı düğmeye başladım. hani yaşadıklarımda şey değil kendimle ilgili sıkıntı yaşıyorum çünkü hani bir kızım var ben de boşandım bu arada hep genelde bocanmışlar çekiyorum kocayı yani böyle so bum gibi yapmışlar <gülüyor> kocam ilgi kalarsızlar var Var. <gülüyor> evet, şimdi şöyle Arkadaşlar bakın Bağımlılıklar Özellikle alkol bağımlılığında Şimdi eğer Sevdettin'in hayatta kuracak Doğru bağları yoksa Yani diyelim ki Ailesiyle Annesiyle babasıyla Maddeyle dünyayla Sevgi bağları kuramıyorsa Bu sefer ne yapacak? Bir bağ kurabilmek için bir alışkanlığa ihtiyaç olacak. Seyfettin şu anda alkolle dünyayla bir bağ kuruyor. Ama bu kurduğu bağdan beslendiği şeyler ona zarar veriyor. Bak çünkü bu zehirli bir şey yani. Hayatını, geleceğini, çocuğunun geleceğini, birçok şeyi ne yapıyor? Zarar verecek bir hale getiriyor. Şimdi birçok kişi şunu yapabilir. Ha o zaman gel şimdi bak bunu nasıl bırakalım. Şimdi biyo var, hipnoterapiler var, bilmem neler var, unutturup bütün bunu silebiliriz. Yapılır. Tamam da niye bu adamın buna ihtiyacı var? Bir sebebi var. Şimdi sebebi görmeden eğer şifalamaya kalkarsak, o zaman o başka bağımlılıklara gitmek durumunda kalır. Onun için, hayatla bağ kuracak tarafı, hayatı sevmesi. Şimdi ne dedi? Bir kızı var galiba değil mi? Şimdi, Kızı onu biraz biraz köprüyor ama daha henüz yetmiyor. Öyleyse adı ne? Ceyda. Mesela Ceyda'yı akacak. Ceyda'nın gözlerinden dünyayı seyredecek. Ceyda'yı büyütecek. Okula yollayacak. Onunla birlikte parklarda, bahçelerde çok güzel haller yaşayacak. Günün birinde onun evlendirdiğini, işte bu kızının çok olduğunu, torunları bilmem. Hayatla ne Bir hale gelecek. Ama aynı zamanda şimdi böyle bir durum varsa şimdi Seyfettin'de bir anne var arkada. Yeteri kadar oğlunun tam olarak kalbini sevmediğini düşündüğü bir annesi var mı? Diyor ki içeride şimdi annem burada mı? <gülüyor> <gülüyor> Onlar da teyit alırız. Evet. Şimdi diyor ki, yani annem beni diyor, yeteri kadar sevmedi. Yani belki diyelim ki başka kardeşler, ya da işte diyelim ki, kocası, neyse. Beni diyor, yeteri kadar sevmedi. Ama diyor, bir taraftan da beni yanından ayırmıyor, tekrar ayırıp yanıma çağırıyor. Anneyle bağ, çünkü anneyle bağ devam ediyor alkolle ba devam ediyor. Başka türlü şu ana kadar köklenememiş. Bakın. Şimdi dünyaya doğarken dünyayı özellikle yeteri kadar sevmeyenler, zor doğanlar, hani böyle yok seni düşürecektik de aldıracaktık da doğdu diyenler, çoğunlukla maddeye kibredenler, maddeyi yeteri kadar beğenmeyenler, sevmeyenler, Şimdi Seyfettin de dünyayı yeteri kadar sevmeyen halbuki ona sorsak bir yetişki masasında ne kadar bir keyif harcılarını düşünüyor. Uyuşturuyor kendisi. Uyuşturuyor çünkü. Yani tatları ancak kendini uyuşturarak bağ kuruyor şu an arkadaşlar. Onun için başta hayatının hayatının değerini ona bu verenin ne kadar kıymetli bir şey ona armağan ettiğinin farkındalığıyla şu anda mesela biz bunları anlatıyoruz ama Seyfettin için hala hayatının bir değeri yok var mı? şimdi bir şey demek istemiyorum <gülüyor> <gülüyor> bittikçe anlayacağım ama hayatının değeri anlayacak çünkü Seyfettin'den bu dünyada bir tane Bu karnakta sadece bir tane Seyfettin yarattı Allah Ve Seyfettin'in elleriyle işe duruyor Seyfettin'in gözlerinden dünya seyrediliyor Hepimiz Allah Seyfettin'in gözleri seyrediyor Bak etrafına herkese bak Seyfettin evet. Her birimiz böyleyiz Onun için Burada kıymetini bilmediğinde hayatın kıymeti yok. Ve bu sefer hayat değersiz olduğunda da köklenemediğimde de alışkanlıklarla uydurup bağlarla bağlanmak durumunda kalıyorsun. Kiminiz öyle olduğunda anne bağımlısı, kiminiz bakta bağımlısı, ilişki bağımlısı ya da işte iş bağımlısı gibi bir sürü şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi biz bununla bir bağ attık. Şimdi videoları seyredecek, hiç sevdi de beni videolarla. Ee, biraz seyredim. Ama yani izlemeyecek kadar az. Sadece şöyle birkaç, 5-10 dakika kalıp, hani, izledim. Yani, teyzem sizin talebenizmiş bu Ben de iyi aldım. Ben ona sorguladım. Hani, Hayır, sonra bu, sonra... Burası da hani şimdi şey... Topluluğumuzun... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben sorgulamaya başladım. Hani günün. Ne bileyim o da aynı şeyi söyledi işte. Annemle alakandı, babanla alakandı. Böyle <gülüyor> <gülüyor> ilgimi çekti. Evet benim böyle sıkıntılarım ama yani, Anneme de böyle sorunlar yaşıyor. Anlattım ilgimi çekti. Sonra biraz hani kendim işte hani artık gidip orada kalmaya başladım. Hiç teyzemde kalmazdı daha önce. Hadi hoşuna gelsin. Bir lirayla falan vakit geçiyoruz. Ben soruyorum o cevaplamaya çalışıyor. İşte beraber dinleyelim sizin videoları. Ama hani, Oturup kendim bire birden açık dinledim hiç dinlemedim. Ama hiç teyzem bir aydır ödedim. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum size.